Gel, gel de bir takım var, bir takım var. Gö Göremiyor, bir takım var. bir takım var, silah bulmamız lazım. Nerede? DP nerede? Benim adam yan yürüyor. Onlar buraya mı geldi? Ben göremedim. Şu an. Ama bu tarafa geldi, baştalar O duvar bak. var ya, duvar. Bye. helal tamam bitti çok güzel rahat rahat tutanalım ondan sonra görevi icra ederiz oradaki etrafa evet, bakınıyorum kimse var mı yok mu derken bir tane bot çıktı Ağlamayayım, tamam. ağlamayayım başlıyor burada. Tamam. altı varmış. Burada m 24 var. Bu arada. Aktifleştirdim ben sağ tarafı. Ben de aktifleştirdim. Başladı. Bir, birimiz yila, ben yila. Daha burada. Ben Hadi bakalım. Ablime yalak. Ableme ver de sarucu. Vermek istiyor musun? Mu? Yok sen kullan bende 24 var Evet tamamdır. Malzemeler bende. 3x istiyor mu? 3x var fazla. Hiç. Gel, atayım 3x sana. Alabilirim onu. Gel. Bendeki fazlalıkları attım. Teşekkürler. Eyvallah. Evet, son başlayacak. Başladı bitti. Yaklaşıklar nerede? Bir tane piramit yaklaştı bize. Fazladan dürbün var mı bu arada? Oo, piramit adam var. Yabış. Ya bu ya benim niye gitmiyor benim ya? bazı dövün yok gel, gel, bir tane açıkta koşuyor yere attı. aşağı atacak biri galiba gel üstlerini atalım gelin üstlerini atlayalım mı? Hayır, hayır. gerek yok gerek yok bekleyin şimdi tam önümüze geldi. Gel. ben üstlerini atasak güzel olur he yani. atlayın güzel. atlayın ben atlıyor ben bomba atacağım için. Atlayın. Aa yok. Atladım ben. Attım ben. Yo. Neyim ben? Getiştim. Ne oldu şimdi ya ben alayım. gelemedim. Biliyorlar. Aşağı düştüm ben. Abla benle oynu. Yakın oyna, oyna duvarlara. Bu aşağı düşme şansımız olsun. Tamam. Adamlar aşağı attı da Adamlar iki kişi aşağı atmış. Geldim. Bombayı kesti ha. Bizi, biz Ya <gülüyor> biz şey Ona gidelim. Atlayalım aşağı. Geliyor Mustafa'nın. Tamamdır. Adamı bayılttım. Koşu koş, koş aradım ağacın arkası. Smok var ya. Smok'un sumonu, oradaki ağacın arkası adamını kaldıracak. Bir göm verebilir misiniz? Şu an benim olduğum yerde araba var ya. Molotov salladım. Evet. Molotov salladım bir tane oraya. Yetişmedi. Bir tane de fly salladım dikkat edin. Ben Adamın canını... Carım... Tamam, bitti bitti mi? Helal olsun be. Bitti bitti. Enerden sonuna. Dışından... Görmedim adamları ya. Bu En son sıkanı. 8-2 bunda. allah allah 8'i vereyim mi abla sana yok yok hayır abla. yok bana lazım değil bende 6 var o yüzden kenara attım oraya tamam adam var adam demiz Kırmızı bot çıktı değil, bot bot O düşürdüğümü de alayım, o, alayım. Piramitten, piramitten atlayanlar değildi galiba. Sanırım. Cem tekrar duruyor muydu sizi atarken? Oralar mıydı? Yani içeriye, Hayır yoktu. Yoktular. Sen, sen mi sıktın? Yok ben sıkmadım. Allah. Hayır yanlış bir. Araba geliyor, araba geliyor. Araba gidiyor. Düşman görüldü. Bize doğru mu geliyor acaba? Yok. Abla sana doğru geliyor. Çöpere <Gülüyor> <Şoförü> de düşüreceğim. Düşmedi. <Gülüyor> Hadi. Öldü değil mi? Ben kişi vardı öldü. Çok Yakın oynadı bana. Ya. Önümüze sumak açacağım. Tamam. Onların lutuna bakalım, belki bir şey vardır. Adam akıllı. O bana denedi. Öldü öldü. Evdeki de öldü mü Öldü, öldü direkt öldü. Yani, şundan on lutuna bakalım isterseniz. Bunlar da şeyden gelmemiş, tepeden gelmemiş. Ben evdekine bakıyorum, evdeki tam olarak neredeydi? Araba var ya, arabanın tam arkasında Tamam İstersen sen bir enerji bas canına kule Evet şuan basıyorum basıyorum bas, Basmıyormuşum Bak bir tane daha araba geliyor burada, Tam e, şey tarafında Sana doğru mu geliyor? sabit duruyor, tapınak var ya Tokilerin oradaki tapınak Evet, ortadaki de <gülüyor> bahsediyorsun? Açıkta aynen tapınağın içine girdi tamamdır evet, evet. Bu 4x e atalım ya nereden çıktı 4x O gitmemiz gerekiyor 1 metre verdim mesafe gelin gelin ha. doğru gelin Geliyorum Benim tamam. Buna bomba alayım Şimdi Orada tortot var Bunların, Bunlar tapınakta bak yol üzerinde pusu atabiliriz bunlara. önümüze gelecekler Tamam bu taraftan ben bakayım Ah be. <Gülüyor> Öldü. Bu başkasıyla çatışıyordu bu. Hadi yani bak, açık alanda. Bizden <Gülüyor> <Onu> mi? <izleme. Gülüyor> ben çatıya çıkıyorum. Atış yok buranın Arkam. Arkam. Bur Bunların yok. Önümüzdekinin vardı. Senin bak. Bir adam. Adamı kaldıracak ya. Geç kaldık. Neredeydin? Ee, Düşman şu altta duvarın arkasında. Tamam. Tamam. İsterseniz önler, önlerini kesebiliriz onların. Ben yanıma yanıma gidiyorum da. Ben arkandayım sayılırım Şu an evin içinde der? Bekle bekle azam çatıda Hah, Tamam Geri düşürdüm Öldü Öldü öldü der Bitti de. Öldü bile evet, oraya, bomba oraya bomba geldi abla bomba geldi kaç oradan Gitmez ben çıkmadım İçeri girmedi o bomba çünkü Tamam. Gel usta. Biri önümde var. Tepede bizim gibi tamam. oynuyorlar. Aynen. Onlar. Direkt onu alalım. Yakın. Birinde AVM var. Dikkatli olalım. VK asfaldak. Tam altımızda kalıyor. Tam önümde. Bitirdim. Tamam. Önündekiler öldü. Öldüler gelin altımız kaldı Altımız kaldı tamam. Granit alabilirsen hepsini al granitler Bak tamam. lazım olacak granitler Molotov var Bir şey değil mi biz o adamların Arabasını çaldık ya evet. Onlar gelemedi Biri göstermiyorlar Kendilerini hiç ee, Giderken Bende bir tane smoke var ama şu an nerede? Alalım onlar da var. Aa. Hangardalar galiba. Burada. Bu A mermi. A alayım ben şuradan. Mermi basayım evet, seri. Adam şuan mantarda mantarda. <gülüyor> Araba yok mu ya? Araba da yok. Arabadan, arabadan çok bize sumoklamamız lazım. abla sen geri kaç. Sen önümüzü sumokla. Sumok uh, sumok attım ben aşağı iniyorum. Smoke, smoke Adam mantarın arkasında. Sol, sağdan sağdan kaçın. Abla koştu. Koş hiç bekleme abla. Tamam sen git. Hışş. İylesin. Ağacı kabur aldım kendime. Adam çıktı şu anda. Mantar nevda. Helal. Helal. Birini bayılttım. Mantarın arkasına kaçtı. Ben onları sağlayacağım hocam tepeden. Bombam var zaten bombalayacağım. Arkadaşı kaldırmaya gitti. Yürü git Pablo. Hocam bomba atacağım onu. Bir de sağdan bomba attım. Tamam, içeri içeri ben yanıcı atıyorum. Tamam hocam. Şu an yerimiz güzel hocam. Bomba yanıyor şu anda yanıyor yanıyor. Al, evin arkasında ben bekliyorum. Öldü son bir kişi kaldı. Son... O nerede o altımızdakiler olmasın? Hocam bilmiyorum. O da. Büyük altımızda da olabilir. Gelin, ma gelin mantara çıkalım. Mantar çık vermelmesi. Bak mantara çıkarsak bombaya gideriz. Tam sıktın. Onlardan bom bomba alalım isterseniz bombaları var baya. Acaba mantarın üstünde bir tane adam var? Yatıyor zor de. ya orası çıkması bayağı zor. Kavazdı. Altında bir tane çukurluk var. Gel. Ana manan ben öldüm galiba. Aynen dediğin yerdeymiş. Dedim size. N nasıl yatıyor orada? Yılan. Çakala bak seni. 700 atlatmışım. 700 İyi vurmuşum yine.